Merhaba, bu videoda size yeniden sarılığa ilgili bilgi vermek istiyorum. Yeniden bebeklerin yaklaşık yarısında sarılık olur. Sarılık ikinci günden sonra belirginleşmeye başlayıp beşinci, yedinci günde en yüksek seviyeye çıkar. Ve e, genellikle e, kendiliğinden sarılık geçer. E, bebeklerdeki sarılığın nedeni Kandaki kırmızı hücrelerin yani al yuvarların parçalanma sonucu ortaya çıkan bilirubin denilen e, maddenin vücuttan atılımındaki yavaşlıktır ya da parçalanmasındaki bir e, yavaşlıktır. Bu bilirubin maddesi cildimizde ve gözlerimizdeki e, siklera dediğimiz dokuda e, birikerek cilde ve vücuda sarı rengini verir. E, problem bilirubin metabolizmasıdır. Ee, neden bebeklerde bilirbin metabolizması böyledir? Çünkü karaciğer yeterince bilirbinin parçalanma kapasitesine sahip olmayabilir. Ya da bebeğin e, doğum sonrası dönemde fazla, sarı, fazla e, kırmızı kan hücre yıkımı olabilir. Bu da sarılık nedeni olabilir. Ve bağırsaklardan atılabilir bir bir miktarda iddardan atılır. Bağırsaklardan atılan e, kısmın yetersiz olması bebekte sarılığın, e, ...görülmesinizden olabilir. E, sarılık kolay fark edilir. Gerekli durumlarda bazen bilçek dediğimiz... E, ...ışıkla, cildinden sarılık tayini yapılabilir. Ya da bazı durumlarda kan alınarak da... ...sarlık düzeyi belirlenebilir. E, yeniden sarılık düzeyini belirlerken... ...tedaviyi de bu sonuçlara göre karar veririz. E, bizim için 3. gündeki sarılık düzeyinin 15 olmasıyla Beşinci gündeki sarılık düzeyi 15 olması arasında tedavi verip vermeme konusunda karar vermemizde farklı yaklaşımlar olur. Çünkü bebeklerin kan beyin bariyeri yani sarılıktaki bilirbinin beyine geçip çocuğu etkileme durumu üçüncü gün aynı düzeyde farklıdır. Beşinci gündeki aynı düzeyde farklıdır. Bundan dolayı bizim bilirbin eğirlerimizden ...sarlığa tedavi verip vermemeyi karar veririz. Ee, Sağlık değeri çok yüksek değilse... ...sık sık emzirme ve beslenme önerileri. Beslenmenin desteklenmesi önerilir. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi... ...sarlık düzeyinin gününe göre çok yüksek olması durumunda... E, ...ikinci tedavi yöntemi... ...sarlıkta fototerapi dediğimiz... Ee, sizin de mavi ışık olarak... E, ...yoğun bakımlarda gördüğünüz tedavidir. Burada bebeğin cildinde biriken biliribinin bu mavi dalga boyuyla parçalanması sağlanır ve bunun iddialan atılması sağlanır. Birkaç gün hastanede yatması gerekebilir. Bazı durumlarda bebeklerde sarılık düzeyi çok yükselebilir. Bu durumda kan değişimi dediğimiz uygulama yapılabilir. Ya da bazen daha da uzayan ya da daha da yüksek değerler ulaşan sarılıklarda bazen damardan ilaç vermek de gerekebilir. Bebek sarılıklarının dikkat edilmesi önemlidir. Çoğu kendiliğinden geçen sarılıklardır. Ancak burada düzeyin belirlenmesi ve düzeyin takip edilmesi önemlidir. Bazen göz yanılması olabilir. Çok dikkatli bir şekilde yenidoğan sarılıkları fark edilip gerekirse tedavisi verilmelidir. Bu videoda da yenidoğan sarılıklarla ilgili bilgi vermek istemiştim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.